Bugün 28 Ekim 2022 cuma Venüs günündeyiz yay burcunda ilerleyen ay güne iyimser ve cesur enerjiler veriyor uzak hedeflerimize ideallerimize odaklanabilir yeni deneyimlere hevesle yaklaşabiliriz din maneviyat yabancı kültürler yayıncılık seyahat ve eğitim gibi kavramlarda faaliyetler artabilir bugün terazi burcundaki Merkür ile Oğlak burcundaki Plüto arasındaki dik açının etkisi devam ediyor Herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapıp odaklanabileceğimiz bir gündeyiz. Geleceğe dair düşüncelerimiz, ciddi planlarımız olabilir. İş ve özel ilişkilerde önemli kararlar verip konuşmalar yapmamız mümkün. Sözlerimiz çok güçlü ve ikna edici de olabilir. Bunun yanı sıra maddi manevi manipülasyonlarla da karşılaşabiliriz. Yasal sözleşmeler, imza ve kontrat gibi konularda gündeme gelebilir akşam saatlerinde yay burcundaki ay kova burcundaki satürne uyumlu görünümde olacak sorumluluklarımıza daha rahat odaklanabileceğimiz için uzun zamandır ilgilendiğimiz bazı konuları artık sağlam temeller üzerine oturtabilir eksik parçaları da tamamlayabiliriz otorite figürleri ve aile büyüklerinden destekler almamız da mümkün siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun